selam arkadaşlar ikizler ve yengeç arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz yeni yılınız kutlu olsun sevgili arkadaşlarım şöyle güzel sağlıklı huzurlu sevdiklerinizle birlikte bolluk bereket içinde 2020 yılına inşallah şöyle hayırlısıyla tamamlamanızı diliyorum sizler için evet sevgili arkadaşlarım şöyle içimden geldi sizler için 2020 yılında Kaderinizde en çok ne oluşacak ya da en az ne var en çok ne var doğal taşlarımla kaderinize bakacağım sevgili arkadaşlarım. kaderinize derken burcun kaderine bakacağım kişiye özel bir şey değil bu burcunuzda en çok ağırlıkta ne var sevgili ikizler arkadaşlarımdan başlayacağım doğal taşlarımla şöyle biraz usul karıştırayım bakalım benim sevgili ikizler arkadaşlarımın 2020 yılında ikili ikili çekiyorum sevgili arkadaşlar videoyu Bakayım kaderimde ne ağırlıkta olacakmış ki aynen de doğru çıkıyor. 5 yıldır bendedir bu taşlar. Benim sevgili doğal taşlarım. Hmm, bayağı bir büyük parçalar geldi sizlere. Sevgili ikizler, evet ikizler arkadaşlarım. Bakalım bakalım. İkizlilerden bolca geldi. Ay çok güzel. Sevgili ikizler. Ay süper ay çok güzel geldi çok güzel geldi de biraz aşk hayatınızda sıkıntı oluşacak sizin biraz ama ya çok demeyelim de şimdi sizi de korkutmayayım merkez temiz geldi sevgili ikizler ay çok güzel bakın merkez dediğin nedir şengül dersen evim özelim hanem aile için burası bizim merkezimiz hayatımızın merkezi burası dış dünya Sevgili ikizler çok fazla günlük sıkıntılarınız olmayacak. Gel geç hani sabun köpüğünden ibaret ya böyle şeyler. Rahat atlatabileceğiniz sıkıntılar var. Onun dışında kalıcı aile içi sıkıntılarınız olmayacak bu bir. İkincisi sağlık süper geldi. Tek bir taş o da çok güzel derin ne bileyim öyle korkutucu sizi üzecek hastalıklar olmayacak gel geç hastalıklarla karşılaşacak benim sevgili ikizler arkadaşlarım o da çok güzel geldi az önce hangi burca geldi evet boğaya geldi sanırım yanlış hatırlamıyorsam efendim şans taşı geldi size herkese gelmez bu her açılımda gelmiyor sevgili ikizler şans taşı neymiş maddiyatla alakalı bir şey bu yaşans oyunlarında şansınız var ya miras gibi toplu bir şeyler elinize geçecek yardımlar elinize geçecek fırsatlar elinize geçecek ya da baya bir sağlam kısmetler yolunuza çıkacak anlamını taşımaktadır haberiniz olsun tamamen maddiyatla alakalı şanslarınızın yüksek olduğunun göstergesidir o da çok güzel süper umutlar hay harika tembe düşleriniz olacak sevgili ikizler. Hayaller bolca kurulacak pembe düşler yerinde evlilikler güzel ilişkiler güzel aşk hayatınız güzel ama gelin görün ki biraz azınlıkta çıktı sevgili arkadaşlarım iki taştan ibaret buyurun güzel güzel olsun biraz evlilik durumlarınız 2020 yılı içinde sizlerde az gösteriyor çok fazla evliliğe adım atmayacaksınız ama ne olur arkadaş olursunuz sevgili olunca Olursunuz veya olacaksınız herkes evlenecek diye bir şey yok yeter ki değil mi böyle hayatımızda hayatımıza renk katacak birileri olsun da evlenmek şart mı canım bu bu sene olmazsa 2020'de evlenirsiniz biraz evlilikleriniz az geldi sizlerin iki yüzlüler çok fazla geldi yalancı dolancı sizi yanlış yollara saptıracak veya sizi mutsuzluğa itecek tiplere karşı dikkatli olun bayağı bir 7 tane geldi sevgili arkadaşlarım iki yüzlü yalancılar bunlara karşı da dikkatli olursanız ki tarotumla da bakacağım bakayım neler yapmanız gerektiğini tarotum söyleyecek gelelim aman Allah'ım bu da neyin nesi sevgili ikizler iş kurabilirsiniz iş kurmak isteyen ikizler ev almak isteyen ikizler araç almak isteyen ikizler evine eşya almak isteyen ikizler alımdır bu Yeşiller Murat'tır sevgili arkadaşlarım. Gayrimenkullerden bizlere söz eder. Çünkü şansınız var. Bu şanslar doğrultusunda elinize geçen fırsatları değerlendiriyorsun, ev alıyorsun. Değerlendiriyorsun, iş kuruyorsun. Dükkan alıyorsun. Araç alıyorsun. Gayrimenkule yatırıyorsun. Alımlarınız çok fazla. Çok güzel. Sizlere biraz... Hmm, şöyle topladığımızda evet 4 tanesinde sıkıntı var çünkü karanlığa bürünmüş taşlarım geldi sevgili arkadaşlarım her zaman söylüyorum 4 dörtlük yaşantı yok alımınız çok fazla %40'ınızda aldığı eşyalarda veya aldığı mallarda biraz böyle küçük çaplı sıkıntılar yaşama durumlarınız görülüyor nedir örneğin miras durumunuz var miras hakkınızı alacaksınız bizim toplumumuzda Öyle bir yapı var ki sevgili arkadaşlarım her şey benim olsun işte yani örnek veriyorum şu kardeşim bir şey almasın bunlar var bizde sizin hakkınızı almamanız için tuhaf tuhaf hareketler sergileyebilir akrabalar yakınlar ne bileyim hayatınızda mevcut olan kişiler vesaireler bunlar azınlıkta ama yüzde kırkınızda böyle bir sıkıntı çıktığı. Onu da göstereceğim şimdi tarotumla ne yapmanız gerektiğini. Durum ortada. Çok alımlarınız çıktı sevgili arkadaşlarım. Alımlarınızı düşürmek isteyebilirler. Sıkıntıya düşürmek isteyebilirler. Çünkü merkez temiz geldi sizde. Bu merkezdeki temizliği yıkıp sizi yerle bir etmek için tuhaf tuhaf görmüş olduğunuz iki yüzdüler. Akrabalar, arkadaş çevreniz istemeyebilirler. Sizin iyi olmanızı ev almanızı istemeyeceklerdir bir şeylerin sahibi olmanızı istemeyeceklerdir ama merak etmeyin bakın ufuktaki güneşi görüyor musunuz ufuktaki güneş sizin güneşiniz sevgili ikizler şimdi bunlara karşı ne yapmanız lazım buyurun ne yapmanız lazım taşlara ben sırayla tarot bırakacağım şimdi sağlık zaten süper geldi sizde çok fazla öyle derin hastalıklarınız yok güzel bu sağlığı aynen bu şekil ilerletmeniz için ne yapmanız lazım? 2020 yılında bozulmaması için. işte bu. Güçlü enerjileri kendine çek. Bak kendine diyor. Kendime ancak ben bakabilirim sevgili ikizler. Aynı şey sizler için de geçerli. Güçlü ol. Akıllı ol. Sağlığı çek kendine. Zaten sağlıklısın. Ama ne olursa olsun onu kaçırma sağlığını elden kaçırma hep kendine çek diyor bakın çok güzel sağlığını kendine çekersen sonsuz mutluluk seni bekliyor diyor görüyor musunuz şahsın başındaki sonsuzluk işaretini bunu yaptığın takdirde şanslı yere doğru gideceksin güzel bir gelecek güzel bir beden seni bekliyor lütfen sağlığına karşı nazik ol düşünceli ol diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma zaten sağlığınız iyi sadece sağlık üstüne sağlık çekmeye çalışın diyor kartlarım sizlere yani ihmal etme ben zaten sağlıklıyım diyerek kendini boşlama boşladığın an hasta olursun diyor anladınız hadi bakalım boşlama yok şimdi sevgili ikizler arkadaşlarım için şans taşı şans oyunları olabilir miras olabilir beklemediğiniz yerlerden sürpriz şeyler elinize geçebilir sevgili arkadaşlarım bu geçen şanslara karşı ne yapmanız lazım İşte bu sorumluluğunu bileceksin keskin olacaksın har harman savur yapmayacaksın diyor sorumluluğunu bileceksin geçmişe örtü çekeceksin her şeyden önce iktidarını bileceksin ona göre otoriteni uygulayacaksın bu eline geçen şansları boşa savurmayacaksın diyor ah benim sevgili ikizler arkadaşlarıma anlatabildim mi sorumluluğunu bil demektir geçmişe örtü çek demektir akıllı ol demektir uyanık ol der bu kartımız uyanık ol uyanık olursan daha da zengin olursun diyor bitti anladın hadi bakalım güzel kardeşim bunu yaptığım takdirde zenginlik ileriye doğru gidiyor gelelim sizin şu pembe hayalleriniz pembe hayallerinizle karşı Biraz a olur o kadar olur. Şöyle ki tabii ki bu sizsiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü ben de içinde dahil olmak üzere mutlaka hayaller kuruyoruz değil mi? Hayaller kuruyoruz, pembe hayalleri kuruyoruz. Bazen olmayacak şeylerin hayalini kurabiliriz sevgili arkadaşlarım. Bundan dolayı gerçekleşmeyince ne oluyor? Kalp üzülüyor. İç dünyamızda üzüntü duyuyoruz. Oysaki ne diyor bu kartım? Yanlış yapıyorsun bir an önce bunu değiştir diyor bakın kartımız bir de değişimden sözü de memnun değilim ikizler sakın olmayacak şeyin hayalini kurup kalbini üzme bunu bir an önce değiştirmen lazım diyor sizlere ki değiştireceksiniz de işte bu kendine karşı nazik olacaksın huzur arayışı içine gireceksin huzur bulacaksın denge kurup huzur bulacaksın yani pembe düşlerle pek bir yere varamadığımızı bazı ikizler arkadaşlarım kavrayabilirler. Değil mi? Bazen ipin ucunu kaçırırız. Olmayacak şeylerin hayalini kurduğumuzda ne yapıyoruz? Kalp üzülüyor, gözyaşı döküyoruz. Bunu yapmıyoruz. Mümkün olduğunca hayallerimizi dengede tutalım. Aşırıya kaçmayalım. Kalbimize karşı da nazik olalım. Huzur bulmaya çalış. İçsel huzurunu bul diyor. Evren söylüyor. İnanın ben söylemiyorum tamam dengemizi kaydırmıyoruz zaten şanslı yere doğru gideceksin senin buradaki kurduğun pembe hayaller kaderin de varsa o zaten sana gelecek ondan sonra şanslı yere gideceksin diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma evet, aşk hayatımız için ne öneriyor planlı ol programlı ol diyor planlı programlı hareket edersen Şeytana aldanmazsan çok fazla cazibe altında kalmazsan partnerinle arana şeytanı almazsan zafer seni bekliyor diyor ilişkilerin düzelecek Önce şu şeytanı buradaki sıkıntılardaki şeytanı kovun sakın şeytanın tutsağında kalma kötü alışkanlıklarını bırak der kartımız kötü alışkanlıklarını bırak sevgili ikizler arkadaşım ve karşı partnerleri Lütfen hedefinizi belirleyin. Bir ömür boyu mu gideceksiniz yoksa olmadı 6 aylık mı yola çıktınız? Bunu önce bir belirleyin ona göre yolunuzu çizin atlayın arabanıza hayat yolunuzda gidin gidebildiğiniz kadar. O da diyor sizi zafere getirecek mutluluğa getirecekmiş sevgili ikizler arkadaşlarım yüzüğüme takıldı kartlar uçtu. Evet sevgili ikizler ne yapacakmışsınız şeytana aldanmıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarımız efendim var ise kötü alışkanlıklarımızı bırakacağız. İlişkiler içinde, aşk hayatımızda, evliliğimizde şeytana aldanmıyoruz. Cazibe altında kalmıyoruz. Sadece partnerimizle meşgul olacağız veya bekarsak doğru insanı seçmeye çalışacağız. Gereksizlere takmayacağız. Anlatabildim mi sevgili ikizler arkadaşlarım? Hadi bakalım öyle olsun. Size de bu mesaj verildi. Gelelim iki yüzlülere. İki yüzlülere karşı ne yapmanız lazımmış? Değişim. Evet. Değiş. Olduğun gibi kalma. İki yüzlülere karşı değişim gösterebilirsin diyor. Değiş. Kafayı çalıştır. Geçmişin örneğin akılsız mıydın? Ya da düşünemiyor muydun? Bazen kafa çalışmaz değil mi sevgili ikizler arkadaşlarım? Kafayı çalıştır diyor. Değiş. Bir şeylere diyor. Değiştir. Yerlerini değiştir. Artık eskisi gibi iki yüzlülere düşman gördüklerine yanlış insanlara eskideki gibi tavır takınma bir şeyleri değiştir kendini göstermeye çalış mikroplarla mücadele et onlar mikrop, mikroplarla mücadele ettiğin takdirde kendini ispatlarsan gösterirsen değişim güzellik hayatına gelecek onlar da senin hayatından kaçacaklar. Ya da olmalı insan olacaklar diyor. Kim söylüyor? Tarotum söylüyor. Değiş diyor. Değiş. Eskisi gibi tavır takınma sakın. Gelelim alım satımlara. Alım satım. Sevgili arkadaşlarım tabii ki alım bu. Bu alımlar karşısında ne yapmanız lazım? Yenilen. Yenilen diyor. İpin ucunu kaçırma sakın. Nasıl olsa burada benim elime bir şekilde şanslar geçti diyerek risk üstüne risk alma bu risk hazır elindekini de kaybetmene sebebiyet verebilir. Ama geçmişin olumsuz düşüncelerini yıkarsan, olaylara iyi yerden bakarsan ağlamazsın diyor. Ağlamazsın. Bak burada diyor eline geçenleri kaybedebilirsin. Bunun için ne yapman lazım? Askıya alacaksın. Bir anda atlamayacaksın. Eline geçenleri bir anda ben şu eve alacağım demeyeceksin iyi düşüneceksin sıkıntıya sokmayacaksın bir şeyleri askıya al askıya aldığın takdirde evren de sana bir şeyler uzatacak sakın pişmanlık duyma buradakiler gereksiz yıkım iki tane bak senin olan, senin kaderinde olan arkada burada da evren size bir şeyler uzatıyor sevgili ikizler arkadaşlarım korku yok tamam şeytana sakın kapılma diyor sakın şeytanın cazibesi altında kalma şeytanlara yalancılara iki yüzlülere aldanmadığın takdirde veya bu miras paylaşımlarında akrabalar ağır bastı mahkemeler ağır bastı vesaire onların etkisi altında kalmazsan kavgaya gürültüye meyilli davranmazsan gücünü kötüye kullanmazsan kadersel olarak kafayı çalıştırırsan zihin gücünden söz eder çok güzel köklü kuruluş yapacaksın sevgili ikizler diyor bakın gördünüz mü ne kadar çokluk buyurun işte gördünüz mü sevgili arkadaşlarım mutlaka arada sıkıntılar çıkıyor o kadar olur olur köklü kuruluşu yapacaksınız nasıl yapacaksın Harala gürele gitmeden kadersel olarak değişime gideceksin. Şansa doğru gideceksin. Sevgili ikizler şimdi merkezinize işte bu tutuculuk. merkezinize zaten sıkıntı çıkmadı. Bu sıkıntının da zaten mer merkezinize gelmemesi için de ne yapmanız lazım? Doğru yargı yapacaksınız. Geçmiş hataları değerlendireceksin. Sıkı sıkı merkezini korumaya alacaksın. Sıkıntı gelmemesi için. Burada da size bunlar önerildi sevgili ikizler arkadaşlarım kaderinizde böyle bir ağırlık görülüyor ikizler burcunda ne diyormuş meleğim sevgi yolla diyor sevgi 2020 yılında aklınıza gelene sevgi yollayın senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe gülleri senin içinde açacak hayatınızdaki kişiler içinde açacakmış sevgili ikizler arkadaşlarım böyle bir süreç Yıl sizi bekliyor. Hadi bakalım. Bunları böyle dağıtıyoruz ama ayrıdan da toplama durumlarımız var. Evet, olsun. Sizlere feda olsun ne de olsa yıllık sevgili ikizler arkadaşlarım. Evet, şimdi sıra kimdeymiş? Yengeçler. Gelelim yengeç arkadaşlarımıza. Bakayım yengeç burcunun kaderindeki ağırlık neymiş? Nazar ağırlığı mı var? Alım satım ağırlığım var. Onlara bir bakalım biraz da karıştırmak lazım. bu kadar oluyor. Bir tane taşımız da Şimdi sözünü buluç burcunun niyetine artık elime ne kadar geldiyse o kadar. Şimdi toplayalım bakalım. Ay, bu şans taşı da yani bayağı bir gelmeye başladı. Sevgili arkadaşlarım güzel yengeçler, şans var şans Hadi bakalım şans var da tabii o şansları kullanabilmek de marifet. Değil mi canlar? Bazen şansları göremeyebiliriz. Ah ah ah benim yengeçlerim. Umutlar var iyi. Umutlarımız kötü değil sevgili arkadaşlarım. Biraz sizin sağlıkta sıkıntı var. Biraz biraz da mahpudu. Tabii sizi korkutmasın. Sağlıkta birazcık sıkıntılar var. Tembe umutlar devam ediyor. Bayağı da bir hayalcisiniz. Merkezde sıkıntı. Olmadı hadi bakalım aile içi çok fazla sıkıntınız olmayacak sevgili yengeçler narin yengeçlerim benim biraz sağlığa dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlarım şimdi nereden başlayayım önce neyse sağlıktan giriş yapayım önce önümde sağlık olduğu için size dörtlü geldi biraz mh, hafif çaplata bu sizi korkutmasın sevgili yengeç arkadaşlarım biraz sağlıkta sıkıntı duyabilirsiniz bazı yerlerde Tabii ki öyle çok ağır demiyorum da ne yapacaksınız? Onu birazdan zaten bu konuda ne yapmanız gerektiğini tarotum sizlere önerecektir. O doğrultuda hareket edersiniz 2020 yılı içinde yengeç burcuna bakıyorum ben şu anda kişi özel olmadığı için ama tabii ki sizlerde bu etki gösterecek. Buyurun şans var. Sağlığa dikkat ediyoruz canlar. Çok kötü gelmedi ama biraz rahatsızlık var, var. Eğil oturacağız, doğruyu konuşacağız. Şans oyunları. Çünkü mortaşım her zaman gelmez bu üçüncü gelişi şu anda sevgili arkadaşlarım mortaş şans oyunlarında şansınız olduğunun göstergesidir miras ya da güçlü talipler yolunuza çıkabilir güçlü ortaklar yolunuza çıkabilir bu tür şanslar maddi alanda sizlere doğru geliyor çok güzel şansın karşısında da alımları da görün alım fazlalığı var ama sıkıntı da var tabi ki onları da göstereceğim sizlere Pembe dişler zaten yengeç duygusaldır, evcildir, hayalcidir. Pembe dişler süper. Aman Allah'ım şöyle yapayım da umutları yanına alayım onun. Umutlar da süper. Oo umutlar devam ediyor. Umutlarınızı kırmıyorsunuz çok güzel. Ona bayıldım. Hayaller var. Gani gani hayalleriniz. Umutlarınız da süper. Yalnız biraz aşk hayatınızda biraz bir eksiklik çıktı sevgili arkadaşlarım. İki yüzlüler az çıktı. O da güzel. İkiyüzlülerin az çıkması hayatımıza çok fazla yalancılar, dolancılar girmeyecek. %30 civarı giriş yapacak. Onlara karşı da akılımızı çalıştırıyoruz. Dikkatli olacağız değil mi? Evliliklere gelince sevgili arkadaşlarım %25 civarı evliliklerde sıkıntı var. Azınlıkta yani onu da dikkate almayalım. Güzel onun dışındakiler temiz. Evet sevgili arkadaşlarım gelelim sizin alım satım işlerinizi alım satım işlerinizde satım demeyelim de daha çok alımdan söz edelim çünkü şans taşının hemen karşısında gördüğünüz gibi baya bir alım var alımın içinde de karanlık yarı yeşil yarı siyah taşlarım da var sevgili arkadaşlarım biraz böyle 40 evet %40'ında sizlerde de sıkıntı var bu alımlarda miras olayları olabilir ya da zaten geçmişten krediyi çektiniz de ev aldınız değil mi sevgili arkadaşlarım bunun biraz sıkıntıları meydana gelebilir yani akrabalardan sıkıntı meydana gelebilir sizlerle bir şeyleri paylaşmak istemeyebilirler aile büyükleri tarafından sıkıntıya uğrayabilirsiniz bir tarafa bir miktar daha fazla verip size bir veriyorlar iki buraya bir buraya Hani bunu yapanlar da var bu tür sıkıntılar sevgili arkadaşlarım onu da göstereceğim sizlere. Arkadaş çevresi geldi burada. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Arkadaş çevrenizde çok fazla değil ama yine %20-25 civarı yalan olan iki yüzlüler meydana gelecek. Sevgili yengeç burçları, arkadaş çevrenizde de dikkat edin. Çok fazla arkadaşlarınızın sözlerine itibar etmiyorsunuz. Eğer o insanları özden tanımıyorsanız ama... Özel olarak ev merkezinize bakıldığında merkez tertemiz çıktı. Çok fazla sizlerin aile içi sıkıntılarınız görülmüyor. Olsa da bile sabun köpüğünden ibaret gelgeç olacak. Bu konuda sıkıntınız olmasın. Şanslarınız var. Hayaller devam ediyor. Çok güzel. Umutlusunuz da biraz sağlığa dikkat. Evliliklerin %25 civarında sıkıntı görülüyor. %75'i süper hadi bakalım. Şimdi önce merkezden başlayalım. Bu merkeze sıkıntıların uğramaması için ki yok sıkıntı yok. Ne yapmanız lazım? Keskin kararlar alacaksın. Niçin? O güzelliği ebediyete taşımak için karar alacaksın. Ne kararıymış bu sevgili arkadaşım? Neyin kararıymış bu bakalım? Adil yoldan çok güzel geldi bakın. Az önceki de yuvaydı, bu da yuva. Ne yapacaksın? Geçmiş hataları değerlendirip Doğru yargı yapmaya çalışacaksın Evet günlerdir benim hanemde Sıkıntı yok Bir şeyler küçük çaplı da olsa yolunda gidiyor Mutlu bir yuva içindeyim En azından huzurum var Benim bu huzuru ebediyete taşımam için Doğru yargı yapmaya çalışacaksınız Sevgili yengeçler Nerede hata Nerede doğru Bunu bulup ebediyete taşımaya çalışacaksınız yani merkezi sıkıntıyı getirmemeye çalışacaksınız sevgili yengeç arkadaşlarım çok güzel harika tamam hadi bakalım bir de uzanacak sizlere mutluluk adına hanenizin içine şimdi şöyle çekelim orası haneydi evet yengeç arkadaşlarım için şimdi başlayalım sağlığınızdan sevgili yengeçler korkma zaten zaferdesin öyle çok büyük hastalığın yok sadece kötü alışkanlığını bırakacaksın burada biraz evet rahatsızlık var yok değil ama ve lakin kartımız korkmana gerek yok sen zaten zaferdesin sadece bir şeyleri askıya al acele etme biraz sağlığına dikkat et kötü alışkanlıkların varsa bunları da bırak sağlığına dikkat et diyor ne yapacakmışsın kötü alışkanlıkları bırakacakmışsın sevgili Yengeç arkadaşım ondan sonra cesurca kendine güveneceksin tamam cesur olacaksın korku yok gelen şanslara karşı ne yapman lazım kabullenici uzlaşmacı olacaksın eline geçen maddi şanslar karşısında sıkıntı sorun neyse bir anda hata geçeceksin ama öfke duyma diyor kartım öfkeden söz eder ilişkilerin düzelecekmiş sevgili arkadaşlarım tabi maddiyat olunca öyle oluyor Gördüğünüz gibi ilişkiler düzelecek, küslükler varsa küslükler kalkacak ortadan, uzlaşmalar geliyor ve güneş gibi parlayacaksınız gelen şanslar karşısında. umutlarımız için ne diyor sizlere? Evet, umutlar için geriye bakış yapabilirsiniz. Yok ben bunu bu kadar umut ettim ama benim sevgili yengeç arkadaşım diyecek ki ben bunu bu kadar hayal ettim, umut ettim ama sanırım ben kayıptayım. Çünkü kartımız kayıptan söz eder savaştan çıkmaktan söz eder tahriplerden arınmaktan söz eder kaybettin mi bakalım mı şimdi her da gerçekleşmeyebilir sevgili arkadaşım kaybetmemişsin sürprizler gelecek hayallerine kavuşacaksın diyor ama ölçülü hayal et. sıraya al diyor tamam burada da bunu yapacaksın yani kaybetmemişsin sakın karamsarlığa kapılma kaydet kayıp yok kaybetmemişsin Gelelim umutlarınıza Umutlar adına ne yapmalısınız? İşte bu. İşte bu. Umutların tüketme diyor. Umutlu ol, canlı ol, hayata karşı, evrene karşı, evrenle anlaşma yap diyor. Evrenle, kalbinle anlaş diyor. Umutlar için, umutlarımız adına kimseyle anlaşma yapamayız. Evrenle anlaş, kalbinle anlaş. Tez canlı ol ama öfke duyma. Sakın diyor öfkelenme umutlarım tükendi bitti gibi kendini öyle hissetme evreni kendine çek onunla anlaş evren de seni kendine çekebilir canlı ol her daim pozitif ol canlı ol diyor sakın umutlarını yitirme kaybetme diyor sevgili yengeç arkadaşlarıma evlilikler aşklar için ne öneriyor hmm, evet biraz sıkıntılar var yüzde 25 civarı olabilir dört dörtlük yaşantı yok. Ne diyormuş? Onu yaşamak istemiyorsan, kayıpta olmak istemiyorsan, aşk hayatında, evliliğinde mümkün olduğunca dikkatli ol. Dikkatli olduğun süreçte köklü kuruluş, ebedi gelecek mutluluk seni bekliyormuş. En kral kart geldi sevgili yengeç. Hadi bakalım dikkatli. Dikkatli hareket edersen kaderindeki kişilerle hayatını tamamlayacakmışsın. Hadi bakalım çok güzel geldi. Gelelim alımlarınızı alımlar karşısında yolunuza çıkan sıkıntılarda ne yapmanız lazım sevgili yengeçler bir anda atlama diyor bir şeyleri askıya al çok da keskin olma çok kavgacı olma çünkü zaman zaman sorunlar yolumuza çıkacaktır onlara karşı diyor keskin konuşabilirsin kavgacı olma farklı yollardan diyor arayışa geç kavga etme kavgayla bir yere varamayız bunlar da başına gelebilir sen de aynı şeye başvurabilirsin zihin gücünü çalıştır bunu yapma diyor gerek yok sana bunu yapan varsa da kişi sizi mirastan reddetmek istiyor atmak istiyor başından öyle farz edelim değil mi sevgili yengeç arkadaşım akıllı ol aklını canlandır kafanı canlandır bunlara meyil verme bak diyor imparator içi kaderinde ne varsa sana gelecek sen yeter ki doğanı yap bir şeyleri askıya al kavga etme sakın yalana dolana başvurma evren senin olanı sana gönderecek diyor sevgili yengeç arkadaşlarıma çok mantıklı geldi iki yüzlü yalancı dolancı bakın kader üstüne kader geldi şans gelecek ne yapacakmışsın yengeç arkadaşım dua edeceksin kavga etmiyorsun. Yalan dolanmış illa gelmiş bunlara başvurmayacaksın. Karşı taraf yapsa da bile kafayı çalıştıracaksın. Verimli olacaksın tamam. Hadi bakalım yalancı dostlara arkadaşlara karşı ne yapmanız lazım? Güçlü ol diyor. Güçlü. Onların karşısında sakın boynun bükük olmasın. Ezik kalma. Güçlü ol. Kendine güven. Güçlü enerjiyi, güçlü duyguları kendine çekersen... Mutlu bir birliktelik senindir veya mutlu arkadaşlıklar senindir. Onlar ya insan olur ya da hayatından çeker gider diyor. Güçlü durmaya çalış, akıllı ol. Güçlü insanları kendine çekmeye çalış. İki yüzlü mü? Yaramıyor mu? İyi olmanı mı istemiyor? At gitsin onları hayatından. Güçlüyü. Güçlüyü kendine çekmeye çalış. Güçlü derken maddi alanda değil, karakter güçlüsünü çekin kendinize. Sevgili yengeçler tamam? Kendin de güçlü olmaya çalış. Yıkıcılar karşısında. Sakın yıkılmıyorsun. Sürprizli gelecek yaşam sizleri bekliyor. Sevgili yengeç arkadaşlarım, işte bu güvenli birliktelikler yap. Sakın öyle herkese aldanma diyor. Sizi de böyle bir 2020 kaderi bekliyor sevgili arkadaşlarım içindeki çocuk diyor bir yıllık süreçte içindeki çocuğu ne yapacakmışsın içindeki çocuğa sarıl onun şefkate sevgiye güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıp sevgili yengeç içinizdeki çocukmuş evet sevgili arkadaşlarım ikizler ve yengeç arkadaşlarımın 2020 yılının genelinde 12 aylık süreçte kaderlerinde ağırlıkta olan neymiş Bunların açılımını tamamladım. Bu kez böyle değişik yapmak istedim. Sevgili arkadaşlarım. Kapamadan öncesinde sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Tekrar yeni yılınızı kutluyorum. En içten dileklerimle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.